Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Yasin, ey Muhammed, hikmetli Kur'an'a andolsun ki sen rızâlet görevi dosdoğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an ile korkutasın.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 Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını. Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.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 ''Ey Ademoğulları, şeytana tapmayın. O size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Doğru yol budur.'' diye size and vermedim mi? buyurulacak. Böyleyken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Bugün yaslanın ona bakalım, inkar ettiğiniz için.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 Sadakallahü <Gülüyor> lansi